Selamlar sevgili takipçiler. Finroll'da hoş geldiniz. Bugün Vampire: The Masquerade: Blightline serisine devam ediyoruz Anıl kardeşimle beraber. Bu arada müzik sesi çok fazla geliyor. Biraz kısacağım. Ah şöyle ya. Anıl ne yapıyorsun abi? Nasılsın bu arada? İyiyim. Oyuna başlamanı bekliyorum. Harika. Mamamakul. <gülüyor> Mamamakul. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse başlayalım abiler. <gülüyor> Kantorması al al Ve... Aa dur bir tane daha mı vardı al al al iki tane daha varmış aga ya bir öncekinde bir al yapıp çıkmıştım şu an alıyorum. Hello LA. Hello LA. Bu bu bu arada buraya kadar çevirmişler ya güzelmiş Aa, abi süper. Televizyonumuzu da açabiliyoruz. Şuradan kağıdımıza bakalım. Hey bilgisayarın şifresi Sunrise. Para de kalsın. Senin paran o. Sana te, e, adresiminde olduğu bir e-posta gönderdim. Yerleştikten sonra uğra mutlaka. Mersurio. Bu, Mer Bu Mersurio daha deminki konuştuğumuz abi değildi galiba değil mi? Hayır, az önce konuştuğumuz adam Jack. Jack, ha doğru Jack'ti. Abi Jack'e umarım bir şey olmaz ya. Bu arada Jack'e birileri bir şeyler yaparsa evet. onu öldürürüm abi. Sana kolay olması açısından gelip beni şehir merkezine ziyaret et. Bunu sana yol göstermesi için bırakıyorum. Koyu kan lanetimiz. Bu dizelere vuran bir ışık. Böyle bir gücü çok genç biri olarak hissediyorum. Gizemli güneşin yaktığı yerde gel ve beni bul. M. Stratus, Tumare Vekil. Tremer Vekili. Tremer Vekil. Ha, M Vekili. M. Stratus. anladım. Bilgisayarımıza şey yapalım. Şifremiz, dur. ilk önce e-posta yazacağız galiba. Evet. Posta. Şifre. Neydi? Sunrise. Ah hatırladı. Tabi oğlum hepsini unutacağımı mı sanıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> tüm oyunu, tüm oyunda şifreleri sana mı hatırlatacağımı düşünüyordu. abi. Ben de aklımda tutuyorum basit kelimelerini. Hatırlatma. Hatırlatma. Ee, vay nasılı? Epey de büyük hani. Nani. <gülüyor> Nani. <gülüyor> Kill suç sayarı. Merhaba açılış. Birden başlayalım abi. Tedirgin oldum. Santa Monica Monica'ya Monica okuyamamak. Verdiğinde e, vardı, vardığında evet okuma becerilerimi şu an bir kenara bıraktım. <gülüyor> Uzaktan televizyondan oynadığım için oluyor arkadaşlar. Mersurio seninle irtibat kuracak. Onunla bir an önce buluş. Tamam, buluşuruz abi. 2. vanya'sını epey de büyük hadi. Abi umarım kötü bir şeyler çıkmaz. <gülüyor> Kızlar üstünüze atlayacak. Emana rayın. <gülüyor> <Aga ya. gülüyor> Üç. Yani bunu numarayı istiyorsanız tekrardan çevirebilirim arkadaşlar <gülüyor> şaka bir yana aramayı. napakasını <gülüyor> ödemeyi e, geciktiren tembel eski kocanı mı arıyorsun seni yere seren o dallamaya ne dersin uzağa bakmana gerek yok Arthur Kilpatric'in inanılmaz suçlarla suçlarıyla e, sabıkası olan herkesi bulabilirsin ki bugünlerde herkesin sabıkası var. Öyle Arthur eee Calpitrak'ın e, kefaleti Patrick anasını satayım. Anasını satabamıyla salladım abi. <gülüyor> <gülüyor> tamamıyla salladım <gülüyor> <gülüyor> ki ondan sonrasında. <gülüyor> Yazılır fontunu okumak çok zor. Kefalet senetlerin de gel eğer e... Eğer le lesiniz çıktıysa, leşiniz ne lan? Leşiniz. Leşiniz, ha çıktıysa onu bulacak teknolojimiz bile var. Oh yes. Baya leşiniz. Merhaba. Nafakasını ödemeyi yanlış. geciktiren... Ha, yanlış mı bastım? Ben de diyorum çok aynı gibi geldi. Evet. Şehre hoş geldin. Yerleştiğinde benim mekana gel. İşi için ne ihtiyacın olduğunu konuşuruz. Bunu kim atmış? Kimden? Merkürü atmış gene. Şimdi gidip e, patlayıcılar alacağım. Birkaç astrolit, a, astrolit. sen gelene kadar e, dönmüş olurum. 24 main street'teyim. 4 numara sokağın sonuna kadar yürü. Benim bina sağdaki ilk. Abi bu arada e, oyunla ilgili fark ettiğim önemli bir şey. Bir önceki Malkhaven'da fark etmemiştim. Normalde görevi alırsanız ve sizin kağıdınıza gelir. Oradan bakarak gidersiniz veya harita vardır görürsünüz. Boyunda öyle bir sistem yok. Ezberlemeniz lazım. Mesela e, burada şey diyor. 24 e, Street'teyim. 4 numaralı sokon sonuna kadar yürü diyor ya. Bu, bu, bunu harbiden yapmamız lazım. Evet. hani 24 Main Street neresi onu bulacaksınız. 4 numaralı binayı şey yapacaksınız. Bulacaksınız falan filan. Abi çok korkutuyor. Oyun başlıyor. Bir piyon hareket etti. Iııı kimden opion bir arkadaş? Mi? Kimmiş lan opion? Şerefsizlere bak. Sana gelen mesajların kime geldiğini de yukarıdan okuyabilirsin. Abi ya, kim <gülüyor> sik <gülüyor> <gülüyor> kafa? Abi <gülüyor> bunu ikincinde de fark ediniz. Geç fark etmiştim. Aga ya. Çok ayıp. Çok ayıp. Bize öyle E-posta destek evet. kapat abi. Teşekkür ederim Alın sen olmasan. Bu bu unutacağım abi. Tuvalete gir. Tuvalete. Abi şuydu değil mi tuvalet? Oo, burada bir şeylerimiz var. Hap şişesi. Iı. Hap şişesi ne işe yarıyor bu arada? Bakabilirsin. I Ostrojen dikkat. Erkekseniz kullanmayın. Ya sen erkek değilsin kullanabilirsin. Karakter. Kadın mı açmıştık lan, erkek açtık. Da fark etmiyor yine de kullanabilirsin. <gülüyor> okay, <gülüyor> ölmek istersem aklımda olacak. <gülüyor> saat kazanıldı. Saat. Tuvaletin içinde neden bir saat vardı abiler? Neyse, bunu sorgulamayacağım. Artık evi senden önce kim kullandıysa, değil. O harcayıp para. <gülüyor> 100 dolar. Ha, tamam başka yokmuş diğerleri de açılıyor mu diye. Bu arada arkadaşlar oyunun gelecek olan ikinci oyununu da oynayacağım. Ee, buradan takip edebilirsiniz. Ah, çok merak ediyor olacağım. 507. Açabiliyor muyuz? Aa, açtım lan. Seviye, kilit açmayı 5'e çıkartırsan normal. Aaa, yani sıfır. Bir, daha bir şey olması o kadar normal ki, oyunun ilerleyen safhalarında neden olduğunu öğrenebilirsiniz. Abi bu arada, hani şey mükemmel ya oyunda. Ne denir? demek. Bir röntgencinin saha rehberi. Bence bu kitabı okuyabiliriz. Aga ya. Bir saniye. E, dikizlemek artık sadece yalnız sapık e, ezikler için değil. <gülüyor> <gülüyor> Aslında <Çanslı>. en az... <gülüyor> Evet. E, bir derece. Aslında en az iç psikolog bunun sağlıklı bir cinsel ifade biçimi olduğunu söylüyor. Hangi psikologlar lan onlar? <gülüyor> en az <gülüyor> iç. <gülüyor> Aslında en fazla da üç falan. Bütün iyi <gülüyor> röntgencilerin iyi bir gizlenme geliştirmesi gerekir. Çömelmeye ve yürürken... E, Ağırlığınızı eşit bir şekilde dağıtmaya alışın. Siper alın ve gölgelerde kalın. En kısa zamanda mala vuruyor olacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu kitap gizlilik günahını geliştirir. <gülüyor> Oku. Tamamdır. G gizli Aa, bir dakika, gizliliğimiz gelişti mi şimdi? Evet 1 puan gizlilik kazandım. Aa süper lan. Bir önceki de burayı açamamıştım. Vallahi çok mutlu oldum şu anda. Buna bir şey yapamıyoruz herhalde. Şuraya Evin tuvaleti de var. var. Burada da Bak, bir şeyler var mı? O normal bir insan ya da normal bir vampir işte her neyse tuvaletin klozetin yani içine şey koymuyor. Saat koymuyor. Bu o... anormal mi diyorsun bana şimdi kardeşim? Hmm, kendini normal olarak mı görüyorsun? Teşekkür ederim. <gülüyor> Sen çıkabilirsin galiba. Bir dolaplara falan mı açılıyor mu diye. Baktığımı düşünüyordum ama şu üsttekilere bakmadım gerçi. Evet. Açılmıyor. Da... Açılmıyor aynı. O da hani bu hani ka, bu kadar eski bir oyunda oyun 2004 yapımı mıydı? 2004 evet. Hani bu kadar <gülüyor> ayrıntı çıkacak bir sonraki oyundaki ya benim... Yerketilen bile alabiliyorsun. Bir şey. Aa süper görev kaydı güncellendi diyor. Hmm. Neymiş? Iıı ee, nakit... Gazeteyi alamadın. Tekrar baskastı. Yine almıyorsun direkt okuyor otomatik. Ha bu şekilde o zaman direkt. Tamam bunu da bir açmayı deneyelim. Dene. Bunu da açtı. Abi olay be. Ne tüm yine random ayıp değil mi kardeşim? Hangi ayıp? <gülüyor> Kim ayıp? Ben kimse görmüyorum. Sen görüyor musun abi? Bilemedim. Burada radyo bir şeyler açılmıyor. Bilgisayar burada Buzuk herhalde Hiçbir şey yok mu lan? Hiç mi bir şey koymadınız insanlar buraya girer şey yapar falan filan diye burda tuvaletin içinde <gülüyor> bir saat de yok Üzdü Ayga üzdü o Olsun Bu diğer eve şey koymamışlar Herhalde <gülüyor> girilmesini hiç istemiyorlarmış Ayga be Herhalde boş yer modellemek zorlarına gitmiş olabilir. Ben ne bileyim abi sıkıntılı bir vampir abimiz şey de yapmış olabilir. Ee, kimse girmesin diye. <gülüyor> Bozanız var mı bayım? Al fazla bir şey değil ama umarım yardım olur. Var ama veremem. Acıktın mı? Ben de. Bu sokakta tek gibi görünüyoruz. Tam olarak istediğin gibi değil ama sesçi, sesçiler dilencileri yiyebilir. Üç diyeceğim abi. Hmm, kimse var mı? Yok. <gülüyor> ne diyalı <canı> abi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kuruttun, kuruttun yeter. Oğlum yetmedi bu abimiz. Yani, yani dilenci sormuş. Bu abi di malkey ben tamamlamıştım durumu. Aga be. Ya markey'ini tamamlamamıştın. Tamamlamamış. Markey'inin ne yaptığını diğer videoda görecekler zaten. <gülüyor> ee, tamam. <gülüyor> tamam. Aklıma geldi abi. Hatırlamamıza gerek var mıydı bu konuyu? <gülüyor> Bence vardı. Gidip tekrardan abiye konuşabilirsin. <gülüyor> Aga ya. Şurada bir abimiz var. Burada şu Kobuta dursun. Tehlikeli herkesin önünde duruyor, şey oluyor falan. Kainliği kullanabilirim burada galiba herkes için. Evet. Burada olmaz. İnsanlar bu şekilde beyaz gözüküyor etrafları. Hmm. Birini arıyorum. Birini arıyorum. Ben iyiyim sadece birini arıyordum. Aslına bakarsan hayır, güle güle. Ah Say that again. Tamam, bir lira arıyorum. Oh man, you, you're a vampire, aren't you? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Sen ne içiyorsun. Hadi bak ne bildiğimi sanadın bilmiyorum ama unutmanı tavsiye ederim. Diyelim ki öyleyim buradan sana ne? rahatla. Gelecek hali. ne vampir mi? Sen ne içiyorsun? İç desem de sabah acaba baskredi bozmuş olur muyum abi? Yine Kelly. Vallahi sana ne abi diyeceğim. Oh man, I knew it. I just Oh jeez, I knew you were <gülüyor> I just could tell. Oh man, great. And I saw your teeth and I was like, damn, it was like I could just sense you. The name's Knox Harrington. to meet you. Vapir misin? Tüm bunları nereden biliyorsunuz? Zevk tamamıyla sizindir. Beni rahat bırak Ahmet. Ah bak, abi ya. Abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zeyptabramin bir ya. I'm a ghoul. I didn't know about any of this stuff until a couple of months ago, when this guy just appeared and, well, all of a sudden, bam, man, vampires are real and right there in front of my eyes, my goddamn mind. Bir dakika, gullar, I am a ghoul dedi ya, köleyim diye çevirmiş burada. Evet. Gullar da böyle insan gibi mi? Evet, herhangi bir özellikleri yok sadece, insanlar ve vampirlerin kanını içtir için onlara itaat etmek zorunda kalan köleler olarak geçiyor. Ya. Vampirlerin miyansı şey gibi bir değil miydi? Böyle. Aa, sorunun cevabı zaten burada varmış. Ayrıca <gülüyor> varmış. <gülüyor> Vampire power. Can heal up quick and that kind of stuff. oh man. watch out. senin kölü yapan vampir kimdi? Bundan hoşlanıyor gibisin. Vampire serileri özaltısı demek istedi herhalde. Sana birkaç soru sorabilirim. Sorucam anasını satayım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Seni Vay... oh, But olmayı really cool oh seviyorsun burada ne işin var aptallık etme tabii ki söyleyebilirsin Abi aptal Hey man just because I'm a ghoul and you're some cool vampire you don't need to treat me like crap okay oh, man. so agitated Tabii ki biliyorum. Köleler alçak yaratıklar. Hazır dilerim, hazır dilerim. Bura, buralarda ne işin var? <gülüyor> Tabii ki şeyim. biliyorum. Ben <gülüyor> şöreler. <gülüyor> Sana daha önce geri zekalı olduğunu söyleyen mu? <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Belki adamı kullanırım sonra. Şuradaki adlay şey Kendine dikkat et. Ha bu arada şehir çok canlı, çok güzel ya. Oley be. Good, God. Evet. Uh, yes. Is there something I can Yardımcı uh, olabileceğim şey with bir şey var mı? Ne yapıyorsun? Hayır, yani rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ne yapıyorsun? Bence okay, abi. Bana yardım etmen için seni ihtiyaç duyduğum. Cüzdanım canında arkadaş mı arıyorsun? Arka sokakta buluşalım. Ben gidiyorum. Aa bu abiden... E, beslenebiliyoruz arkadaşlar. E, bu arada. Bir önceki şeyde... E, oyunda bununla ilgili talihsiz şeyler yaşadım. Bu yüzden adamın <gülüyor> brodunu biliyorum. Vampirlere kan sualayan bir kan torbası. Bu arada evet. bu aynen arka sokağa gidelim. Bana yani senekteler cüzden çaldı üç diye. Yani, I got the urge to walk down that dark and foreboding alley over there. to join me? Good God. Don't they have street cleaners around here? birisi mal kebinken yaptıkları erken olan olay bence. Abi öyle deme öyle deme <gülüyor> dur abi şu, şu adam ne olmuş olacak o kadar gidiyorsun da. of Ooooooofff oh, Tamam oh. Harika ve gücümüzü fulledik arkadaşlar Polisler şeyler de var dikkatli olmalıyız Hmm kanka kutu Cennete girmek üzeresin Cennet güçlü bir vapir bölgesi demektir Burada kilitli bilmem ne bir şeyler Yani kısaca güçlerimizi kullanamadığımız zaman Evet Keşke şunları eklemeyi bilsem. Artı ihtiyaçlar. Agape. Jesus, Goddes, rip me off. I'm dying here. Sam Morse uh, Yeah. Abi bize mesaj <gülüyor> atar. <atayım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> The no head, oh, Az daha dayan. Ne oldu? Ambulans çağırmamı ister misin? Kız gibi ağlamayı kesip bana neler olduğunu anlatır mısın? Ambulans. No. I got a record back East. I'm heat death. Don't touch that phone. No goddamn cops. Sana ne oldu böyle? Çok kötü görünüyorsun. Emin misin? Sana ne oldu böyle? <gülüyor> What is this lump? Is this o yumruk. O yumruk kırık bir e, şeymiş. Şimdi sana ne olduğunu anlat. Evet, kaburga bu. Yaşamak için en fazla 5 dakikan var diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> I'm lying here, bleeding to death and you're cracking wise? I don't need this crap. Tamam, <gülüyor> um, uh, tamam, tamam. Bunu sana kimin yaptığını söyle. <gülüyor> trust any operators in LA. I verified him. seem reliable. Guy mixes up speed. His crew sells it. Occasionally does explosives. I set up a drop. I show up at the beach with the money, right? Four of guys, they come out of nowhere. Junkie, hit me with a bat. <coughs> It feels like I got a friggin horse kick in it. I never should have gone alone. Amateur move. I should have handled those bricks. only thing holds me together. But shit. They got the money. They got the astrolite. Astrolite. bu pisler seni gerizekalı bunu duymak isteyecektir. Vampir kanımı. Seni gerizekalı. You You can't tell anybody. Nobody can know I blew it. Promise me. If they find out I'm a dead man. I up once and it's over. <gülüyor> you hear me? I'm a goddamn memory. Tamam tamam hiçbir şey söylemeyeceğim. Nerede burası çocukları sessizleyin. <gülüyor> <gülüyor> Abi çekin sessizliğin senin için değeri nedir? Zor bir şey. Asrayıkların nerede olduğunu söyler. Hmm, sessizliğin senin için değeri nedir? <gülüyor> senin ellerinde senin irade etmek içinimde ne kadar artık sendir. Pekala, asteroidler hiçbir şey için sana asteroid var nereden bu yeterli değil şimdi. <gülüyor> tamam. Ha, bir benim için makul. <gülüyor> And Yani sen yani sen bana gidip kendim almam gerektiğini söylüyorsun arka nasıl geri alabilirim? İki seçen. Gidip asirete geri döneceğim. Yardım edebileceğim başka bir şey var mı? Bir yerlere gitmek olmaz. Senin için işini yapar yapmaz geri döneceğim. Prince sen gibi bir salak güvendiğini inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gidip asirete alıp geri döneceğim. Yardım edebileceğim başka bir şey var mı? <gülüyor> Bunu düşün. Çek bakalım acını <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sana hak bir şey getireceğim. Aga ya, süper. Görev kaydı güncellenmesini şeyden mi izleyebiliyorduk bu arada şunlar. Şuradan... J mi? Aa tuşlarına kadar hatırlıyor musun diyecektim. J'ye basıyorum bir şey olmuyor. şimdi demek ki P de olabilir. T de değil. <gülüyor> <U>. <gülüyor> o, alın hepsini boşa söyledin. Aa bu ne? Kısa yol tuşları. Aa değiştirebiliyoruz harika. Aa L. L. Tamam L. HAKK hacı 5 aynı şey. Çok yaklaşmışsın. abi. ile F'nin arasında kalıyor C. Şimdi biz Santa Mon Monica'dayız galiba değil mi abi? Evet. Mercio olmanın acısı. Mercio ciddi bir ayrı kesici ihtiyacı var. Mercio senden sahildeki çöpçü yaşayan bağımlılar görülür. Bilmem ne ölüm karnavalı. Santa Monica iskelette korkunç kanıtlar bunu Belki buna bakmalısın. E Tremeller vekil stres, Los Angeles Şehir merkezine evine davet etti. Onu bulmasın. Deve, daveti şifreli bir e, şifreli bir bilmece bıraktı. Kan kara lanetimiz bu dünyada bir ışık böyle bir gücü çok genç birinde hissediyorum. Gel benim mislik bir güneş yakan yeri bul. Hmm. Bu arada oyunun müziği çok güzel lan. Harika ya. Al şuradaki piyano çalan ablayla tanışmak istiyorum abi ya. Of. Of, Çok güzel çalıyor Ya belki erkek çalıyor Bak bunu geçen oyunda da Bunu geçen oyunda da konuştuk <gülüyor> abi Erkek değil kadın çalıyor Bunu göreceksin Kokosunu aldım? <gülüyor> <gülüyor> Hastane İlk önce hastanemizi halledelim ki abimiz ölmesin Evet Bu arada hani arkadaşlar oyunda deli sınıf oynadığınızda insanlar sizinle doğru düzgün konuşmuyor bildiğiniz hani burada şu anda insanlarla doğru düzgün konuşabilmek beni sevindirdi teyze konuşmuyordansa konuşamıyor diyebiliriz daha doğrusu yani evet o da var Iı, tedavi gören arkadaşlara baskı sadece eşyalarını getiriyorum. Tamam, evet her neyse, ıı, ne beklerim ne doktora kendimi ıı, baktırırım biraz. Tamam, bir yes, göt beklar. Siz ne sandınız olayı? Ha şurada ablamız vardı geçen oyunda. Burada hala daha var. <gülüyor> ne yapabileceğime bakarım. Ah yazık kanlı içiyim de belki biraz neyse bir biraz daha konuşalım. Can Ben de kal seni kurtarabilirim. Ölüyor lan kadın doktorsuz bırakmışlar ablayı. Allah Allah. Üzgünüm sana yardım. Kanım kurtarıyordu. Pişk. ya Vampir kanlarıyla iyileşenlerin daha hızlı olup köle olduğunu öğrendik. Yani bu abla bizim kölemiz olacak. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Sen iyi misin bunu sevdim mi dünyadaki en iyi tedavi. Who are you? Oh, what did you <gülüyor> do? What did you do to me? Abla aflama ya abi. Hiç şimdi gitmeliyim Hiç ben sadece bir hemşireyim. Basitçe yardım etmek istedim. you oh. did something. I can feel it. Bir abiye ne dakika vermedik acaba? you I feel like I know you. Like you've always been here. Yes, yavaş yavaş kölemiz ol. Ben bir marparim. Seni kanım seni iyileştirdi. Hmm. Şimdi bir dakika. Bunu bir anda mı söylemek gerekir yoksa parçalı parçalı? de yalet etmiş oluyor muyuz bunu yaparak? <gülüyor> ne bileyim. Teknik olarak o senin kölen değil mi artık? Bence Security? <gülüyor> Lan dur! Dur! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lan Zaten Ölüm de şeyinde git artık. Rahat bırak kapıyı. Lan açmayın kapıyı. Bunda bir daha konuşamıyor muyum? Hayır. Güzel. Git git. Hmm. Abi bir daha konuşabiliyorum işte. Sadece geçiyordum. Demek ki ablanız zihnini iyice silmişiz. Güzel. Güzel. Lan. Lan. Abi şaka mısın birader? Ya aptal polis kızdırdı beni. Hapşesi aldık. Burada açabileceğimiz başka bir şey yok galiba. Ah abi kilitleri açabilmek muhteşem bir mutluluk bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kaç saat uğraşmıştım buraya gireceğim diye. Ay abi ya bir önceki tüm savadı bulacamıştım. Of hastalara bakalım. Hastalar, bana o kızla ilgili tüm bilgileri ver abi. Tamam, ekleriz biz seni kontrolce. Hipokrates. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, posta. On verdik ya Hipokrates diye. E, postayla hastalar işte farklı işte. Ha de sen mi her şeye bir şey kullan aile şifre kullansın Bence en iyi so Bu arada biri kusuyor bu akşam sanırım şüphelendi sanırım şüphelendi eve gelirken hmm. bu akşam hmm. Malcolm, bu akşam boş musun e, mesain bitince sizin daireye bir e, uğrarım diye düşündüm Evet tedavi hala ge e, hala geliyorsun değil mi Doktor Kontrol edilmesi gereken bir şeyim var da. Payge. <gülüyor> Okey. Okay. Gerçekten bir daha sormama gerek var mı? Eğer istemiyorsan hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. Ancak anatomi sınavım için biraz çalıştırılmaya ihtiyacım var. Olur mu? Paige. Paige. Ee, <gülüyor> Pardon. İngilizce bilen herkesten özür diliyorum şu an. Saat 5 civarı görüşürüz o zaman. Sonunda gelme kararı almana gerçekten çok sevindim. Ve eğer sana olan minnettarlığımı göstermemi istiyorsan sorman yeterli Paige. Okey. <gülüyor> Eve gelirken. Malcolm önümüzdeki hafta bir günlüğüne izin alabilir misin? Ee, acaba? Perşembe günü annem şehre gelecekte misafir odasına yeni bir... Ee, döşek ve yeni bir perdeler aldım, sen de sabah kahvaltı ile gelirken biraz donat ve portakal suyu alabilir misin? Okey, abi güzel. Hastalar, ha hastalara bakacaktık ya. Bizim evet. Bizim abla e, ismini o. söylemiş miydi? Kadın inlemekle meşgul doğru Aga ya. Iı, Teşhis, parçalanmış organlar, ıı, laser reasyonlar, iç kanama durumu ciddi. O bizim iyileştirdiğimiz abla bu galiba. A. Kill... Kim Patrick kimdi ya? Bunu duymuştum. Sana ıı, işte kocanımı bulmaya çalışıyorsun bilmem ne diye e-mail atan adam. Vaa şerefsiz. E, liste yaz. Yardım için teşekkürler Yanlış. yaz. Aa bir dakika. Yanlış yazdım galiba. A nokta. Kill. Pat. Parmoo. Parmoo yazıyor orada. Abi ben bunu geçen oyunda da yaptım biliyor musun? Biliyorum orada <gülüyor> Şiddetli tinea enfeksiyon tedavi edilmemiş herpes simplex iki virüsüyle birleşmiş ona olması satayım. Kısaca da bu yemici. İyi gibi duruyor bu maş. Teşhis sik sik. <gülüyor> sık sık. sık sık sık sık diye okudum. Geçitecek. Ya. Doktora gelen kafadısı dedim. Barber. Kronik morbatilis tedavi edilemez. Her neyse bilmiyorum arkadaşlar. Kapat yazıp çıkabiliriz buradan. Aynen. Ev diyelim. Kapat. Hmm, şuraya bir uğrayalım. Buralarda bir şey var mıydı ekstra bir şey yoktu galiba. Ne oluyor lan? Getting no response. Kapıyı kapatalım da sıkıntı olmasınca müdahale getirilmesi lazım. Ee, seninle konuşmam gereken şeyler var. Abi. Sorry sir, to to like no Malcolm, sen misin? Karın ilişkini biliyor <gülüyor> Abi kaçamayım. Get out of here. Can't you see I'm with a patient? bir <gülüyor> kadının da Bu, bu çama da. Tek istediğim birkaç dolar. <gülüyor> you trying to blackmail me? You don't know who my wife is. She wouldn't believe you. Now get out. O zaman Peach'ten gelen e-postayı ileteceğim. But I need in middle of something. I'll have to drop it off later. You'll never speak to me about that again. Sokak karşısındaki apartman bir daha sok koridor koridorunda saklayın doktor. Sokak karşısındaki apartman binasının koridorunda saklayın doktor. Orada kalıyorsun ya orayı diyorsun. Tamamdır. Umarım oraya saklar. 5'ten bence. Bir de 560 sıkıntı olmaz değil mi ya? Ya insan abi kan Yani unutmaz ama gibisinden değil mi diye şey yaptım. Diğer abimiz Herhalde. bu arada ayağa kalktı anlık korkudan. <gülüşmeler> Tedavi bir adam ayağa Ya bu adam neden bana sardı abi? Ya adam böyle arka kapıdan çıkartırlar işte. Ya ay ben onun ya Harika. <gülüyor> kan bağıyla geçen bazı ortak özellikler barındıran vampir grupları bilinen 13 klan bulunmaktadır. Bu arada abiler kedimin miyavlaması geliyor mu bilmiyorum da şu an kendisi çok ilgi istediği için buraya alamıyorum. Oynamamı engeller çünkü. Diğer evet. polis bana saldırmaya Yandır. çalışmayacaktır umarım ya. Umarım. Şu abi çok şüpheli gibi, neyse. Şu adamın bin zorlukla aldığımız ilacını verelim de... Verelim de ben çok farklı bir yerden bir çıktım. Evet. <gülüyor> Neresi oğlum burası. hadi ee, Eee, ablayla konuşabiliyor muyuz? Hey baby, looking for a date. Randevu arıyorsun belli olmaz diye kadar. Hayır, teşekkürler. For you, honey. 50 American dollars. Best money you'll ever spend. Oyunda yapabiliyor muyuz varsa şeyler? Hım, hayır. A. Ha. I promise. Tamam, düşün kendinle Mm. Let's go somewhere more intimate. You lead the way. Gel Bir dakika. Evlerde gel abla. <gülüyor> Evlerde. Gel gel gel. Ev burada. Gel. Oh <gülüyor> çok <gülüyor> arkasına. Let's see what you got. Tabii sana göseller. Başla başla gidelim. En değil. Biraz daha eee en değil. Beni biraz daha takip et. Hmm. Biraz daha takip et. Evet. Mesela şurası muhteşem gözüküyor. Okay, honey. Let's see what you got. Ha? Erkek oldu hazırlıkla. Evet. Evet. Ve tüm gücümüzü tazeledik. O da ben bunun için bu kadına para vermedim, değil mi? 50 dolar verdim. Ney? <gülüyor> Vallahi. <Pardon>. Ya. <gülüyor> Audi polis. Tamam arkadaşlar, şimdi adam ölmeden önce abimizi bulmak istiyorum. Ama arkadaşlar o kadar saçma bir yere gidiyor ki şu an ya <gülüyor> Ne diyorsun abi sen? Neyse e, bunun en iyi yolu abi geldiğimiz yoldan geri dönmek diye düşünüyorum. Geldiğimiz yol neresiydi? <gülüyor> tamam buradan devam et. Buradan mı? Evet. Arayın buradan mı geldi çekti. Sağdan. Ben soldan devam et. Siz devam et. Yürü yürü yürü. Kovadır. Aa ablayı neredeyse aynı yere götür getirmişiz. Burası değil mi? Blood Bank. Yani pastaneye girmek istiyorsan evet. Neyse bu arada hızlıca bir gidip geleceğim zaman. Tamamdır. up for the needle hmm? your donation could save a life you know oh but isn't it a little late for altruism I don't think you're here to give blood at all I don't buy it Jack I bet you're here to take blood am I right ne oluyor lan adam korkutu canılsın satayım neden bahsettiğini bilmiyorum they all come in here with that same nonchalant look with that who me stare? as if they were so clever do you think you're the first vampire to try and come in here to buy blood honestly aga evet biraz kalıcı. ne kadar gerçekten fine if you don't want any, deny it deny that you wouldn't put the lukewarm bag to your <gülüyor> lips and slurp out the smelling sauce like a swarm of mosquitoes on a hemophiliac's back Aaa bu adam çok korkutucu. Aaa burada güzel birkaç yer daha açtık. Şunlar dolaptı. Geçen oyundan hatırlıyorum. Şuraları da açalım. Vuuu. Kaç level lan o? Aa, burada farklı yerlere çıktık. <gülüyor> ee, buradan başkalığın başkalarına eğer bunu okuyorsan ölü değilsin demektir eğer bunu okuyorsan ölü değilsin demektir. Evet. Kadavralar destek kapat. Bununla ilgili çok bir şey ihtiyacımız var mı ki? Bir bakalım gelde ne olur ne olmaz kadavralar. Ve muhteşem eketeneklerim. Bell. doğru şifre. Abo, virgül g. Abo boymuş ya. Yaralılara bakıldığında <gülüyor> Maktulün beyzbol sopalarıyla öldürüldüğü Anlaşılıyor. Ee, Okey. Yani. Do. Abi ben neden yazamıyorum? Ha, Jane. Jane. Do. Tamamdır. Görünüşe bakılırsa maktul belirsiz sebeplerden ölmüş. Not maktul. Ee, Maktul'un. Maktul'un anasını satayım. Neyse. Maktul'un Vücudunda kala kala Bir bardak kadar kan kalmış Suikast ihtimali var hmm, Bence bir vampir Faz virgül de şiddetli bir şekilde ölümüne dövülmüş Bunun suratını gördükten sonra Cesedini derin dondurucuya Geri kilitliyesim geldi Abov virgül virgülde Görünüşe bakılırsa ıı, Maktul boğazına jambon veya peynir takılarak can vermiş Evet ev yazalım Kapat girelim Bir çok bilgi buradan aldık öğrendik bir şeyler yaptık arkadaşlar burası morktu burası girilmiyordu zaten Ne olur nolmaz araştıralım. Burada önemli bir şeyler var mı? Herhangi bir şey. Aa. Yukarıdan gidebilirsin. Bu arada bir tane anahtar buldum. Dur <gülüyor> lan. <gülüyor> Efendim. Sola bak. Sol, yukarı. Oha ciddi misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> CTRL'yi bırak. Böyle tırmanıyorsun sonra CTRL'ye bir daha basarsın. Ha. Önce oraya çıkmak için CTRL'li bir karşı tarafa çık. Tamam, dur bir dakika. Tamamdır. Kalk. Kalk, Kalk kalkamıyorum. CTR'liyi bırakamıyor musun? Yok. O zaman direk zıplamadan yukarı doğru çıkmayı dene Sadece. Woo, <gülüyor> uh, biraz çıkması zorladı arkadaşlar ama adamlar yapmış abi ne diyeyim? E ee? yani. <gülüyor> teknik olarak aslında e, yukarıdan aşağı atlayıp oradan buraya gelmen gereken bir durum burası. <gülüyor> Abi sen neredeyim orayı buldun hiç fikrim yok o yüzden <gülüyor> geri dön aga ya şu an üzdü bu böyle gelin amacını da hızlı söyleyeyim eğer e, kapı açma e, kilitleri açma yeteniz e, yeterince yüksek değilse polis hayla sert olabiliyor neyse. Kilit açmayı deniyince yüksek değilse üst kata çıkıp buradan şeyler yapabiliyorsun. Birden fazla şey koymuşlar. Bu arada beni e, şey yapamaz değil mi? Teşhis edemedi galiba. Hmm, yok bu önemli sevdiğim yani eğer polise falan yakalarsam bir süre kendini göstermezsen o polis şeyi siliniyor üzerinde. Harika. Hmm, buradan nereden çıkıyorduk? Exit tamamdır buradan. Ben bayağı bir dolandırmışım yeri bu arada. Evet varsayılan tuşla nereye gitmek kiminle konuşman de öğrenebilirsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, buradan çıkacağız. Ey birader şurda kan var bilmem görüyor musun? Adamın içim nurundaymış gibi durmuyor. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Ölme bak getirdim senin için. Lan. mü lan harbiden. Aha. umarım yarın Haziran'da Al, geleceğim gidene. Tamamdır. <Sessizlik> İnsanlık kazandık. Bu insanlığı kazandığımız insanlığı bir yerde harcayabiliriz herhalde. <gülüyor> evet arkadaşlar, tutorial'dan sonra zekli bir bölümdü. Aa abimize ilaç bulma çabaları uğraştırdı. Ancak bir sonrakinde kaldığımız yerden devam edeceğiz tekrar Anıl'la beraber. A Serverım maçına da gitmiştir. İzlemeye devam edin. Abone de Bitiş. <gülüyor>